Arkadaşlar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Ee, biliyorsunuz ki 7. sezon'a girmemize çok az kaldı ee, Şurada nereden baksanız 4 gün 22 saat var evet Şöyle 4 gün 22 saat sonra 7. sezon'a gireceğiz arkadaşlar Yani altın kol çetesine elveda diyoruz Altın sezonu Evet Köpek balığı yanı almıştık geçen gün Şimdi savaşçılara tıklayalım evet. 47 idi fakat 48 oldu. Çünkü e, yeni 7. sezon için olan kromatik savaşçı e, Bros oyuna gelecek arkadaşlar. 4 gün 22 saat sonra yani sezon bittikten sonra oyunda olacak arkadaşlar. 4 gün sonra bitiyorsa... Galiba pazar günü saat gece 12'de falan gelecek arkadaşlar. Öyle söyleniyor. Karakter. Pazar günü. Bu pazar. Evet. Şöyle bir tipi var. Deneyelim bakalım ne yani. Sağlığa, sır, savunması şeyi burada yazıyor. Evet. Bir tane e, aksesuar var. Bir tane aksesuar var. Bir tane de yıldız gücü var. Tam deneyelim bakalım. Torpelo atışıymış ultisinin ismi. Tamamdır. Girdik oyuna. Evet. Ee, etrafında bir tane çember var. Bunun ne olduğunu anlamadım. Ama e, Brawl Stars da vermiştir. Bir keresinde. Yani kanalında. Bakın. Galiba şu çembere düşmanlar girdiği zaman ultisi doluyor. Öyle bir şey. Yani tahmini. tahminim. Tahminim. Çok hızlı olmadı mı? Ultin nasıl peki senin şimdi? Evet. Çok uzağa atıyor gibi gözüküyor. Fırlatalım. Bu ne Bilmiyorum anlamadım. Neyse. Şu çemberde ultimiz doluyormuş arkadaşlar. Bakın. Çok hızlı bir şekilde e, düşmanlar içine girdiği zaman onları görüyor herhalde. Ultisini kendisi dolduruyor. Evet. Daryl ve Edgar gibi. Onlar da kendileri dolduruyor. Şu düşmanların üstüne atalım ultiyi. Oraya attık olmadı. Ha? Ne yaptı öyle? Al düşmanı kendisini çekti arkadaşlar. Tamam. Ağzından bir şey atıyordu bu galiba en son. Bir bakalım. Şöyle. Evet. Su mu atıyorsun? Ne yapıyorsun? Bir hava böyle radar gibi bir şey çıkıyor. Ağzından arkadaşlar öyle bir şey. Yani. Radar gibi. Hava gibi. Evet. zamandan veremedim normal atışına? Mesela şu robotu kaç saniyede yok edebilirsin? Deneyelim. Evet. 3 vuruşumu da yani 3 şarjörü de harcadık. Bakın. Robotun canını 93.700 e indirdi. Bence fazla ya. Çok iyi değil. Yani. Bence iyi değil. Neyse bakacağız yani. Belki çıkarsa tabii kutudan. Ben bayağı kutu açılımı yaptım arkadaşlar e, bundan önce. Dükkandaki yıldönümü teklifini falan aldım. Yani sadece bu çıktı. E, bir tane daha yeni karakter gelecek bu arada. Ve Daryl'ın e, mega kutu Daryl kostümü gelecek arkadaşlar oyuna. Ücretsiz olarak gelecek tabii elmasla değil. Yani ücretsiz olarak dükkanda göreceksiniz. Şu an yok tabii. Şu an yok. Ee, bizden geldiğiz Haziran. Temmuz gibi gelir o da herhalde. Ya da Haziran sonu. Öyle söyleniyor. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelin. Evet bu da bir duyuru videomuzlardan bir tanesiydi. Ve bay bay. Kanalıma abone olup videolarımı likelamayı unutmayın.